Ergenliğin üzerinden yıllar geçse de, bir türlü geçmeyen sivilce izlerinin yarattığı o çaresizliğin karşıtıyız. Çünkü biz sivilce karşıtıyız. Sivilcelerin yeni çıkmış olabilir ama biz yeni çıkmadık. 15 yıldır sivilce karşıtıyız. Klinik olarak kanıtlanmış formülleriyle Nutricina senin yanında, cilt problemlerinin karşısında. Nutricina, dermatologlarla birlikte geliştirildi.